dünyasında herkese merhaba. Bugün sizlerle bit pazarından aldığımız iPhone X'in parolasını kıracağız. Yani şifresini bilmediğimiz iPhone telefonların parolasını nasıl kırılır onu göstereceğim size. Öncelikle bize lazım olan bir bilgisayar, bir telefon, iPhone X şifresini bilmediğimiz şifresini unuttuğumuz, bir de şarj adaptörü. Şarj adaptörümüzün bir ucu bilgisayara bağlı olacak, bir ucu da telefona bağlayacağız. Öncelikle yapmamız gerekenler, bir sefer ses açma tuşuna, bir sefer ses kısma tuşuna, daha sonra power tuşuyla birlikte şarj aletimizi takıyoruz. Aynı anda power tuşuna bastığımız anda şarj aletimizi takıyoruz. Cihaz kapandı, birazdan tekrardan açılacak. Power tuşundan başka hiçbir tuşa elin basılı değil. Şu anda cihaz açıldı. Apple logosu geldi. Bekliyorum hala elim power tuşunda. Hala bekliyorum. Gördüğünüz üzere şu anda cihaz recovery modunda. Recovery modundayken cihaz bilgisayara bağlı ve iTunes'u açmam gerekiyor. E, bilgisayarımda iTunes'un yüklü olması gerekiyor. iTunes üzerinden ben yeni iPhone yazılımı yükleyeceğim. Şimdi öncelikle yapmamız gereken iTunes'u açmak. iTunes'u açıyorum. Ben burada zaten gösterdi Güncellemesi veya geri yüklenmesi gerektiren bir sorun var diye. Eğer ki ben güncelleyi seçersem cihazın içindeki verileri koruyarak en son sürümü yükseltilecektir. Eğer ki geri yükleyi seçersem içindeki verileri şifresi de dahil her şeyi silecektir. Sadece eğer ki iCloud adresim gidilirse, iCloud yani adresim telefonda açıksa iCloud adresimin parolasını isteyecektir. Geri yükle tuşuna basıyorum çünkü cihazın şifresini bilmiyorum iCloud adresi var mı yok mu bilmiyorum kabul ediyorum diye onayladıktan sonra biraz bekliyorum hemen üstte yazılım güncelleme indirme yazılım indirmeye başladı bir de başka bir yolu var şimdi iTunes üzerinden zaten bu otomatik olarak indiriyor kendisi kuruyor Bir de ben size diğer bir yöntemini göstereceğim. Bunları duraklatıyorum. Evet, iTunes'ı kapatıyorum. TrueU Tools diye bir program var. O programı açıyorum. Program açıldıktan sonra zaten burada gösteriyor. iDevice Connected diye. OK diyorum. Şuradan ee, Flash dediğimiz şeye geliyoruz. Easy Flash, iTunes Flash. Ben Easy Flash seçiyorum. Easy Flash'tan buradan e, daha önce indirmiş oldum. Şöyle göstereyim. Google'dan hemen e, size göstereyim nasıl farklı bir şekilde indireceğinizi. Bu siteye giriyorsunuz. Bu siteden e, ürününüzü seçiyorsunuz benim iphone x olduğu için iphone'a girdim iphone x gsm hemen şuradan seçiyorsunuz ve download tuşuna basıyorsunuz dosyayı kaydet diyorum tamam diyorum ve indirmeye başlıyor daha önce indirmiştim ben şöyle göre, görebilirsiniz buradan hemen tekrar buraya import diyorum Şurada dosyam, import diyorum, masa üstüne geliyorum, seçiyorum dosyamı, aç diyorum, güvenilirliğini doğruluyor, şu anda cihazın, ee, cihaza yükleyeceğimiz yazılımın doğrulamasını yapıyor, Doğrulama doğrulamasını yaptıktan sonra yükleyecek. Buradan quick flash'ı seçiyorum, quick flash e, içindeki tüm verileri siliyor, retains user data içindeki verileri bırakıyor sadece güncelleme yapıyor, flash diyorum, flash diyorum ve bekliyorum. Şu anda işlemin %80'inde olmuş durumda ve cihazın da da gördüğüm üzere cihazımda da bir Apple logosunun altında yüklenme işareti gözüküyor. Bir bar var. O barın dolmasını bekliyorum. İkisi eş zamanlı olarak ilerliyor. Evet, gördüğünüz üzere hemen ıı, işlemin başarılı olduğunu gösteren bir yazı çıktı. Buradan okey diyorum. Bilgisayar işim bitmiş durumda. Şu anda gördüğünüz üzere cihaza yazılım yükleniyor. Kuruluyor şu anda. Cihaza kuruluyor. Kurulum bittikten sonra cihazımız açılacaktır. Yazılım cihaza kuruldu. Ve hello menüsündeyiz şu anda. Hemen... Açıyorum cihazımı. Buradan Türkçe'yi seçeceğim. Normal kurulum benim üzerinde. Ayarlamamı yapıyorum Türkiye. Buradan Wi-Fi'ye umut Burada iç kodumun olup olmadığını şey yapıyor denetliyor. Şu anda onayladı ve iCloud yok. Şu anda iCloud olmadığını görüyoruz. iCloud olsaydı az önceki menüyü geçemeyecekti. Geçemeyecekti. Bizden şifre isteyecekti. Buradan aktar mı diyorum. Daha sonra diyorum kullanma kavrettiyorum. Mağrede geçiyorum. Açmak için yukarı kaydınız evet. Şu anda cihaz açık. Cihaz benden herhangi bir aykoş ve sistemedi gördüğünüz gibi. Aykota çık değil. Ve şifresini de açtık. Pazarından 250 TL aldığımız iPhone ikisimiz şu anda hazır durumda. Her şey çalışıyor. Her şey çalışıyor şu anda. Kamerası, ön kamerası, ön kamerası. Her şey çalışıyor şu anda. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve e, bu gibi içeriklerin gelmesini istiyorsanız daha fazla gelmesini istiyorsanız bize abone olup kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmazsınız çok teşekkür ederim.